Çin, ticaret dengesizliğini yani kendi lehine olan ticaret dengesizliğini sürdürebilmek için parasını dolara sabit tutuyor. Daha iyi anlayabilmeniz için şöyle anlatayım. Bir Amerikan dolarının 6 Çin Yuan'ı ettiğini düşünelim. Bir Amerikan doları 6 Çin Yuan'ı. Ve bu kurla Çin, Amerika'ya 50 milyon dolarlık ihracat yapıyor olsun. Diğer taraftan Amerika'nın Çin'e ihracatı da 20 milyon dolar olsun. Şimdi açıkça görüldüğü gibi bir ticaret dengesizliği var. Amerika 50 milyon değerinde ihracat yapıyor ve 20 milyon değerinde mal ithal ediyor. Dolayısıyla 30 milyon dolarlık ticaret açığı var. Bu durumda Çinli üreticiler Amerikan dış ticaretinden elde ettikleri 50 milyon doları kendi paralarına çevirmek isteyecekler. Amerikalı üreticiler de 20 milyon yuanlık satışlarını dolara çevirmek isteyecekler bu yüzden, şurada gözüken doların arzı, 20 milyon dolar olan talepten daha fazla olacak. Ve eğer paralar dalgalı kurdan işlem görüyor olsalardı, dolar zayıflayacaktı, doların değeri düşecekti. Çünkü arz talepten daha yüksek. Diyelim ki Çin Merkez Bankası bunun olmasını istemiyor. Evet, şuradaki de Çin Halk Bankası. Çin parasının güçlenmesini istemiyorlar. Çünkü bu durumda Çin malları Amerika piyasasında pahalı olacak. Ve şu an onların lehine olan, şu an onların lehine olan mevcut ticaret dengesizliğini sürdürmek zor olacak. O yüzden esasında yaptıkları şey, dolara olan talebi telafi edici, adımlar atmak. Tam şurada talep sadece 20 milyon dolar. Arsa 50. Dolayısıyla yaptıkları 30 milyon dolar için talep yaratıyorlar. 30 milyon dolar için talep yaratmanın yolu, 180 milyon yuan basmaktır, değil mi? Ve böylece 1,6 e 6 döviz kuru ile açık piyasalara gidebilirler ve şunu dolara çevirmeye çalışabilirler. Ve bu ek bir 30 milyon dolar için talep yaratmış olur. Ve bunu yaptıklarında dolara dönük toplam talep, kendi 30 milyon dolarları artı Amerikan üreticisinden aldıkları 20 milyon dolar olacak. Ve bu durum döviz kurunda ya da ticaret dengesinde dalgalanmaya neden olmayacak. Tabii bu oldukça basit bir örnek. Gerçek rakamlar benim verdiğim örneğin çok üstünde, 100 milyar dolarlar mertebesinde. Yine de umarım bu verdiğim örnek size Çin Merkez Bankası'nın parasını dolara sabitlemek ve ticaret dengesizliğini sürdürmek için neler yaptığı ve neden yaptığı hakkında bir fikir vermiştir. Hoşçakalın.